İzleyenler altımız sahneye günü günün zeytin hoş geldiniz günün zeytin Dolar 18.57, Euro 18.49 altın, 1.3 bütkü, 1.3 bütkü, 1.3 4.217 ve Bitcoin 21.916. Bu bölümün yükselişle kapattılar. Gülsün spor sahasında İstanbul Sporu 3.2 mağlup etti. Temat yolunda tehlikeli anlar yaşandı minibüste seyir halindeyken şoför değişikliği an bir kameraya yansıdı. Kudüs vakaları ile anılan ilçede belediye başkanı ilk kez konuştu. Cenkeren köpeğini ısırdığı çocuğun kuduz olduğuna inanamamıştı. Yaptığı paylaşımı sildi. Kürsüde konuşulanları duyan Uğur Dündar'dan sert tepki geldi. Görevleri çağıracağım dedi. Beşiktaşlar terbi öncesi sakatlık krizi yaşandı. Yıldız futbolcu Galatasaray maçında formak yiyemeyecek. Afon Karesar'da kablo hırsızın feci sonu yaşandı. Eliflilik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Hindistan'da radikal Hindu lideri Setor Suri öldürüldü değerli izleyenler. Haydi'de okyanusa düşen iş insanı Dilek Ertek'e ilgili üzerine detay geldi. Bugün doğum günüydü değerli izleyenler. Bu haberimize gün izlediğiniz sonra geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.